Selam arkadaşlar, bir Utku Bey diye bir arkadaş bir de Abdur Samet diye bir arkadaş vardı. İkinize de beraber bir sunum yapacağım. Utku Bey demiş ki, Güneş 100 700 TL kask var mı? Demiş. Axis Eagle'lar var. Axis Eagle'lardan alabilirsin. Ama bence en azından LS2'nin bu kaskından alırsan çok daha iyi edersin. En azından biraz daha hani dış dayanıklılığı Dış kabuk yapısı daha iyi bir kask. Hani şimdi Samet de demiş ki Axis Eagle kas tanıtımı istemiş. Hani detaylarını vererek tanıtacağım anlatacağım zaten. Axis Eagle'ın tanıtımını şöyle söyleyeyim. Bir burun pedi var. Bir çene pedi var. Ön tarafında şöyle bir çıkıntısı var. İyi bir havalandırma kanalı var. Üst tarafında havalandırma kanalı var. Ve arka hava çıkış kanalları var. Bu üst tarafındaki hava çıkış kanalı... Şu şekilde elle idare ediliyor. Yani üstten bastırınca aşağıya iniyor. Arka tarafında bir idare etme kanalı yok. Onun detaylarını vermek için yakından paylaşayım ben. Şu şekilde gösterebilirim bunu. Axis Eagle'ın bu mat siyahı. Mat siyahları, bir de mat lacivert mi var? Lacivertleri galiba. Onlar çok satılan modellerden. iç petleri fena değil, güzel. Ee, hani nefes alan bir yapıya sahip. Mikrometrik bir bağlantısı var. Ee, şu şekilde bir rüzgar tünelinden rahat geçebilmesi için e, ek dokunuşlar yapmışlar. Şöyle dış plastik e, detayları vermişler. Tabii bu e, ağır bir kask. Yani Eceve Dot sertifikası var ama 1600 gramlı bir kask. Yani e, baya bir hani diğer kaslar arasında ağır bir kask. Ama güneş vüzörü var. Şöyle bir güneş vüzörüne sahip. Eee bunun başka detayı var mı? Hani bir arkadaşımız diğer Axis'in kaskına da şöyle bir yorum yapmıştı. Demişti ki hani bu kask az ses alan, az ses geçiren ve iç pekleri güzel olan bir kask dedi. Diğer 400 liralık modeli için söyledi bunu. Bu 575 lira ve 645 lira gibi bir şey olması lazım. Bu hani biraz daha pahalılamıştır tahmin ediyorum. Bu kask alınabilir. Ama e, benim önerim en azından Eneskin'in e, bu modelini almanız. E, bu da Vector Evo diye geçiyor. E, yine güneş vüzeri var. E, bunun bir önceki tanıtımında tanıttığım için tekrar tekrar aynı şeyi tanıtmıyorum. E, Vector Evo'nun özelliklerini biliyorsunuz. Dış kabuğuna daha çok güveniyorum. Mikrometrik bir bağlantısı var. İç güzel. E, havalandırma kanalları güzel ve bu da alınabilir. E, bir de bu e, Adonisa 123 diye bir arkadaş var. Birkaç tane soruyu beraber paylaşayım, soruyu beraber cevaplayayım diye şekli. O da Shark Sk Skivole kask camı nasıl sökülür diye sormuş. Hemen geliyorum. Videoyu göstereyim. Şimdi nasıl söküldüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Tıp diye çıktı. Biraz daha nazik davranabilirsiniz siz. <gülüyor> Biraz şey oldu ama hani e, Detayını nasıl gösteririz fazla Oraya tık diye yerleşiyor. Ve şu şekilde tekrar Tam yerini bulmanız gerekiyor. O yüzden de kas kaldırmamız gerekiyor tam çıkması için galiba değil mi? <gülüyor> Olduğu yerde çekmeye çalışmayın. Biraz yukarı çıkartın. Öyle sökün. Umarım cevap olmuştur. Bunu istemişler dintiden. Teşekkür ediyorum. Ee, <gülüyor> Bunlar. E, bir de MT-07 için sessiz kask tavsiyesi istemişsin. 1000 e, liraya. Yani bence bu e, kim istemiş? Ali Kaya diye bir tane arkadaş. Ali Kaya arkadaşa vektörel oyu önerebilirim. Veya e, LS2'nin e, vantaj e, kaskını Önerebilirim. O iki kastan alabilirsin. O iki kastan kullanabilirsin. Ben yiğitlerini aşağıya ekliyorum. Vektör EV diye geçiyor. Zaten bunların renkleri belli. Şu iki kask. Yani renkleri var zaten. Birkaç rengi vardı galiba. Vektör EV diye geçiyor. Vantaj diye geçiyor. Bence MT 07 için alınabilir. Çünkü dik oturuş pozisyonuna biraz daha uygun kastan hani hafif eğilsen de bunun hava kanalları güzel çalışacaktır. E, güneş yüzü var. E, destekli bir yan e, tarafı, şu yan taraflar özellikle desteklenmiş demir alaşımla, e, demir artık çelik plan bir şeyi e, özellikle desteklenmiş. E, Tabi hani geniş bir oksijatısı var. gözlükle ile Burun pedi, çene pedi var. Çene pedi şuradan şöyle çıkıyor. E, mikrometrik sağlam bir mikrometrik bağlantıya sahip. E, iç pedleri güzel sessiz kaslardan bir tanesi ama hani ben e, sessizliğinden e, e, tam emin olamadım dersen e, ve eski biraz daha iyi bir şey istiyorsan bence shark e, s900 s800 kivo şey kivo e, shark riddle e, Staton yani model model olarak s700 ve s900 olarak da geçiyor bundan alabilirsin. Bunların fiyatları biraz daha farklı. Tabi sen 1000 liraya kadar istemişsin. Ama benim sana önerdiklerim 1000 liranın biraz üstü. Bence hani Vector Evo Vantage Kask senin, senin için en ideal kask. Çünkü hani 1000 liranın birazcık üstüne bunları alabilirsin, kullanabilirsin. Ve verdiğin paraya fiyat performans olarak değecektir. Diye düşünüyorum. Bir arkadaş da, Güneydi'yi bir arkadaş da demiş ki MT-07 ile HJC FG 17 NT 07 için HJC FG 17 alırsam sorun yaşanmıyor. HJC FG daha önce kendi kanalımızda tanıtmıştık. O videoyu hani şuraya bir yere eklerim ya da videonun sonuna eklerim arkadaşlar. Onu oradan bakıp detaylarını öğrenebilirsin. Hani ben orada aşırı detayını veremedim galiba o videonun Ama e, bence HJCFG17 MT07 için olabilecek kaslardan bir tanesi çünkü hani galiba fiber glass ve e, derine, tri kompozit bir yapısı vardı tam emin değilim ondan e, o kask e, için e, benim güzel e, düşüncelerim var zaten full geliyor bir kask full gelen bir kask e, ve e, her şey ile iyi bir kask diye biliyorum o zaman da öyle tanıttığımı hatırlıyorum. Onlar alabilirsin, IS-17 de vardı galiba, o kaskı da alabilirsin ama tabi fiyatları farklı farklıdır, ben onların hani linklerini paylaşmayacağım tabi, ben bunların linklerini paylaşacağım çünkü biz HCC satmıyoruz. Onun yararlı olmuştur, bir arkadaşımız da demiş ki, kapıda ödeme seçeneği var mı? Evet var arkadaşlar, kapıda ödeme seçeneği var ama nakit olarak ödeniyor orada, nakit ödeyebiliyorsunuz. Eğer kapıda nakit e, ödüyorsanız arkadaşlar para alışverişlerinde veya işte e, o tarz e, el ele değme yakından temas halinde filan kendinizi dezenfekte edecek e, şeyler kullanın özellikle para alışverişinden sonra e, elinizi e, kolonya e, spreyiyle temizleyin dezenfekte edin e, veya işte her yeri dezenfekte edin. E, gibi detaylar var. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Pardon bir de unutacağım diye bir arkadaş MH Derift için bir kask istemiş. Hani ne kask önerinin ne kadara kadar bir kask istiyorsun emin değilim. Ama hani bence şark alınabilir. Şark bir dil alınabilir. Sonra shark ee, ne denir? Bu kask, bilmiyorum hani ne kadar e, Spartan e, alınabilir. E, Skiwall diye geçiyor. Bundan alınabilir. E, hani bunların bir sürü fiyat farklı var. Mesela bu da MH Drift için olabilir. veya işte Vektör Vantaj da e, olabilir. Vektör Evo da olabilir. E, hepsi olabilir. Yani sen hani bütçene göre belirleyebilirsin istiyorsan, benim hani şu kadar bütçem var dersen e, bu tanıtımlardan e, tanıtımlarda yer alan kaslardan herhangi birisini alabilirsin e, keza daha önceden de hani tanıttığım eldivenler vardı e, diğer tanıttığım e, nedeni botlar e, önceki videolarda botlar şunlar bunlar filan vardı e, onlardan alabilirsin e, eğer hani ihtiyacım varsa onlardan alabilirsin bir de 400 TL'den başlayan kaslar istemiş. Onu başka videoda paylaşacağım. Hepinize iyi sürüşler.